kariyer ve teknoloji etkinlikleri kapsamında başarılı markaların ve isimlerin bir araya geldiği kariyer ve teknoloji ödül töreninde DIA Yazılım, yılın muhasebe yazılımı en iyi teknoloji markası ödülünü kazandı. Her sektörün ihtiyacını analiz ederek geliştiren, satıştan satın almaya, muhasebeden finansa, e-ticaretten personel yönetimine kadar tüm çözümler için yazılım kalitesiyle fark yaratan DIA Yazılım'ın ödülünü aldığı, kariyer ve teknoloji ödül töreni Burcu Esmersol ve Emre Karayel sunumuyla, Ece Seçkin konseriyle 26 Eylül'de, ve Bindim Grand İstanbul Levent'te